Merhabalar. Bugün sizi derinden etkileyecek bir şey hakkında konuşacağız. Önce bir uyarı. Bu gerçekleri kaldıramayabilirsiniz. Öncelikle size Illuminati hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Illuminati üç köşesi ve tek gözü olan bir kodun üçgenidir. Merak etmeye başladınız değil mi? Şimdi sıkı durun. Demilovato'nun yandan bakıldığında kaç gözü vardır? Evet. Bildiniz. Tabii ki de bir. Peki Illuminati'nin kaç gözü var? Tebrikler. Yine bildiniz. Tabii ki de bir. Ama durun. Bu daha hiçbir şey. Demir Ovato'nun YouTube'da kaç abonisi vardır? Bildiğiniz üzere 9.146.439. Peki bu sayıdan 9.146.436 çıkartırsak kaç kalır? Hızlısınız. Tabii ki de 3. Peki Illuminati kodumun 3 geninin kaç köşesi vardır? Sandığımdan hızlısınız. Tabii ki de 3. Demilovatonun Illuminati olduğunu anlamanız için bu kadar örnek yetmez mi? Bizce de yeter. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.